normalde riskli şeylere yatırım yapmayı çok seviyorum. Bitcoin sim, Nasdaq borsasına bayılıyorum, kripto paralara yatırım yapıyorum. Son zamanlarda blockchain'in üzerine merak sarmaya başladım. Riski seviyorum ama şu NFT meselesini hala anlayamadım. Ki aslında NFT'lerin ne olduğuna kafayı Türkiye'de ilk takanlardan bir tanesiyim. Bu konuda ilk podcast yapanlardan bir tanesiyim. Linkini yukarıda ve aşağıda bulabilirsiniz. Ama hala NFT'de nereye varacağız? Niye bu tuhaf şeyler bu kadar çok para ediyorlar? Hiç aklım almıyor. Mesela şu ekranda görmekte olduğunuz şeye, evet ben ona şey diyorum Çünkü sanat desen değil, şık desen değil tuhaf bir şey. Bunun adı CryptoPunk 5822. Buna birisi neden 8000 Ethereum vermiş olsun? 8000 Ethereum kabaca 24 milyon dolar ediyor. Ne yapacaksın kardeşim sen bunu? Evet NFT'lerin neden değerli olduğu konusunda bazı teknik bilgilerim var. Hatta bundan ilgili podcast yaptım. NFT'lerin sadece o dijital esere sahip olmak olmadığını bir kulübe dahil olmak olduğunu da biliyorum. Bununla ilgili de bir video var. Linkini yukarıda aşağıda bulursunuz. Ama hala aklım 24 milyon doların şuna verilmesine basmıyor işin doğrusu. Aklım basmıyor derken yanlış anlamayın. Bu insanlar aptaldır falan demiyorum. Bir bildikleri muhtemelen var. Biliyorum bunun içinde bir miktar kara para aklıma vesaire onlar da gidiyor mu? Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Günde 250-300 milyon dolarlık NFT ticareti var. Türkler de bu işe bayılıyorlar bu arada ve kim neye göre yatırım yapıyor? Neyin değeri neden artıyor? Acayip benim kafam karışık bu konuda. Anlamadığın şey yatırım yapmak benim gözümde kumar. Ben NFT'lerin büyüyeceğini görüyorum. NFT'lerin başka bir yere doğru evrileceğini görüyorum. Bu teknoloji burada var olmaya devam edecek ama tek bir NFT'yi nasıl seçerim bilmiyorum. Şu maymunu mu seçeyim, bu köpeği mi seçeyim, bu atımı mı seçeyim? Bilmiyorum hangisi neye göre değer kazanırı anlamak zor. Galiba oralarda biraz zaten ilişkiler falan da önem kazanıyor. Çünkü belli koleksiyonlar çok öne çıkıyor, diğerleri çıkmıyor. Bazısının arkasında bir sosyalleşme, kulüpleşme var. Bazısının arkasında bazı özel haklara sahip olma var. Bazı sadece o animasyonu satın alıyorsunuz. Neye göre bu değer olur, ileride neye göre değer kazanır bilmek çok zor. Ayrıca bu yeni bir alan, yeni alanlar, yeni teknolojiler hep şu gözükür, önce bir yükselirler çünkü acayip bir heyecan dedikodu yaratır sonra düşüşe geçerler ve ben NFT'lerde de daha önümüzde böyle epey dalgalı günler olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da dönem paraları duydukça insan aklı çıkıyor. Keşke ben de bunu almış olsaydım diyoruz. Evalide ne yapmak lazım? NFT'ye yatırım yapmanın akıllıca bir yol olabilir mi? Bu tip riskleri göze almadan NFT'ye, bu geleceğin önemli teknolojisine yatırım yapmak mümkün olabilir mi? İşte bugünkü videomda bunun üzerine duracağım ve size 5 yöntem önereceğim. Ve bu 5 yöntemin hiçbirinde NFT'yi almayacaksınız ama NFT devrimine katılacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. tek bir NFT'nin riskini bile göze almadan NFT devrimine katılmanın ve doğru yatırım yapmanın 5 yöntemini anlatacağım ama öncesinden küçük bir ricam var. Beni takip ediyorsanız çok teşekkür ederim ama bu yetmez. Orada bir çan var ya onu tıklamanız gerekiyor. Çünkü YouTube algoritmaları beni size başka türlü göstermiyorlar ve videoları kaçırıyorsunuz. O yüzden lütfen o çana tıklayın. Daha da iyisi gelin Bizim e-bültenimize üye olun. E-bültene üye olunca sadece benim videolarımı değil, yazılarımı ve takım arkadaşım ürettikleri harika yazıları da kaçırmamış olacaksınız. Öyle NFT seçmekle uğraşmayayım ama NFT devrimine ayarlayayım, doğru yatırım yapayım diyorsanız ilk çaresi bu işin doğru blockchainlere yatırım yapmak. Çünkü malum NFT'ler blockchain e üzerine çalışıyor ve eğer bu NFT işi ileri bir yerlere doğru gidecekse arkalarındaki blockchain'ler de büyüyecek. Bu durumda da bu blockchain'lere ait coin'lerin değeri otomatikman artacak demektir. Peki NFT ekosisteminin baskın blockchaini hangisi? Elbette Ethereum. Ethereum zaten en büyük blockchain. Bitcoin'den hemen sonra gelen bu NFT işlerinde en büyüğü o. Tüm NFT pazarlarına geçerli ve NFT'lerin çok büyük bölümü Ethereum blockchaini üzerine işlenmiş durumdalar. Hemen bir sonrasında Solana var. Solana da NFT pazarında son derece yoğun kullanılıyor. Pek çok pazarda geçiyor. Ve Solana kurucularının NFT'ye özel bak odaklı olduğunu biliniyor. NFT'lere baktığımızda ikinci seviye bazı blockchain'ler de var buraya hitap eden. Yani ana blockchain'lerin üzerine otur ve onları hızlandıran, bazı problemlerini çözen. Mesela bunlardan popüler Polygon veya Coin'in ile Matic var. Ethereum üzerine çalışıyor ve Ethereum'un yavaşlık problemini ve gas fee masrafı azaltma meselesini halletmeye çalışıyor. Onu aslında bir bakıma belki Ethereum da diyebiliriz. O oldukça popüler. OpenSea'de geçiyor. ile Matic'le NFT alım satımı yapabiliyorsunuz. Tabii şurası bir gerçek. Doğrudan NFT'lere yatırım yapmak, blockchain'lere yatırım yapmaya göre daha karlı sonuçlar üretebilir. Sonuçta bir maymun fiyatı 3 milyon dolara, 10 milyon dolara, 25 milyon dolara yürüyebiliyor. Ama inanın bana onu çok büyük şans gerektiriyor, inanılmaz uğraşmak gerektiriyor. Onun yerine blockchain yatırımı akıllıca bence bir seçim gibi gözüküyor. Ama ikinci bir yöntemimiz daha var. Bu yöntemde yine NFT teknolojisine yatırım yapıyorsunuz ama tek tek NFT'yi seçmiyorsunuz ama NFT pazarına biraz daha direkt yaklaşıyorsunuz. Nedir buradaki yöntem derseniz? NFT pazar yerlerine yatırım yapmaktan bahsetmek istiyorum biraz da. NFT pazar yerleri NFT'lerin alıp satıldığı yerler bunlardan en büyük OpenSea ona ait bir coin yok ama SuperRare'in coin'i vardı oradan. Rare diye ikinci en büyük NFT pazarıdır. Bir diğeri Rarable, onun da Ruddy diye yine bir coin'i var. O da en büyük NFT pazarlarından bir tanesi. Bu coini alıp sattığınız zaman bu pazar yerleri büyüdükçe onun büyümesinden istihbar etmiş olursunuz. NFT pazar yerlerine yatırım yapmak istiyorsanız bunun çaresi ise senede de olabilir eğer coin almaktan hoşlanmıyorsanız. Mesela coin Coinbase dünyanın en büyük kripto pazarıdır. Aynı zamanda Amerika'da halka açık bir şirket. Onun hissesi düşünülebilir veya DraftKings, eBay gibi büyük pazar yerleri var. Bunların üzerinde de artık NFT'ler alıp satılabiliyor. Amerika'da halka açık şirketler bunlar. Borsalarda işlem görüyorlar. Eğer borsalarda, Amerikan borsalarında işlem gören şirkette nasıl yatırım yaparım hocam ben bilmiyorum diyorsanız o zaman Midas'a bir göz atmakta fayda var. Benim de sponsorum. Aşağıya linkini bırakıyorum. Midas üzerinden kolaylıkla bu hisse senetini alıp satmak mümkün. Üstelik masraflar çok düşük. Minimum para ihtiyacı son derece az. Üstelik parçalı hisse de alıp satabiliyorsunuz. Böylece her gün ne kadar paranız varsa o kadar hisse almak mümkün. Bunu mutlaka gözlerine almanızı tavsiye ediyorum. Hazır hisse senetlerinden bahsetmişken üçüncü yöntemimize gelebiliriz. Bu üçüncü yöntemde de yine Amerika'da özellikle işlem gören şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Ama bunların coin'lerle alakası biraz uzaktan aslında. Mesela Disney. NFT işine çok büyük girmeye çalışıyor. Büyük hazırlıkları var ve Disney'in ne çok NFT'ye dönüştürebileceği şey olduğunu düşünürseniz çok heyecan verici bir proje düşünürsünüz. Mickey Mouse NFT'si var kim almak istemez ki? Bir diğer enteresan şirket Mattel. Mattel dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden bir tanesi. O da bu NFT işine ciddi. Onun hissesi düşünülebilir. Cloudflare çok ilginç bir şirket. Cloudflare bu NFT'lerin video simliklerinin yapıldığı bir platform. NFT'ler büyüdükçe o da büyüyecek, o da muhakkak. Ama daha başka şirketler de var. Burada mühim olan şirketlerin NFT ile ilgili projelerini iyi anlamanız gerekiyor. Uzun vadede bu şirketlerin gelirlerinde NFT'lerin ciddi bir rolü olacak mı onu anlamak gerekiyor. Daha sonra bunun şirketin toplam performansı üzerindeki etkisi konusunda biraz kafa yormak lazım. Azıcık dolarlı bir yol ama coin değil de hisse sevdiği seviyorum diyorsanız iyi bir yol olabilir. Üstelik mesela Disney'i düşündüğünüzde Disney'in tek işi NFT olmadığı için diğer alanlardaki karlı yatırımlarından da etmek mümkün. Ya ben NFT'lere biraz daha doğrudan yatırım yapmak istiyorum ama tek tek NFT'yi seçmek istemiyorum diyorsanız bir yöntemimiz daha var o da... ...danaya girer gibi kurban bayramlarında... ...parçalı NFT'ye girmek... Bu için bazı platformlar var. En büyükleri Mutant Cats ve Hat DAO. Bunlar ne yapıyorlar? Bunların kendi tokenları var. Birinin adı Fish, övünün adı da Hat. Bu tokenları size satıyorlar. Sizden aldıkları parayla gidip Bored Ape Yacht Club, Cool Cats, CryptoPunks gibi çok büyük NFT projelerine direkt yatırım yapıyorlar. Bu durumda siz de elinizdeki tokenlarla bu büyük NFT projelerine dolaylı da olsa yatırım yapmış oluyorsunuz. Onlardan bir parça almış oluyorsunuz. Tabi bu desentezi organizasyonlarının bazı riskleri var. Bazen hackleniyorlar, bazı büyük olaylar duyduk bunlarla ilgili biliyorsunuz ama yine de entes bir fikir. Ben tek başıma almak istemiyorum. Tek başıma seçmek istemiyorum. Tek başıma alsam param da yetmez zaten. Ama ben şu Board API Club'da yer almak istiyorum diyorsanız bu alternatifte düşünüyor olabilirsiniz. NFT pazarına yatırım yapmanın beşinci ve son yolda NFT tokenları satın almak. Nedir NFT tokenları? Bazı büyük NFT projeleri kendi bünyelerine geçerli olacak özel tokenlar çıkarıyorlar. Bu tokenlarla mesela projede projelerin oy hakkına sahip oluyorsunuz. Oradaki maymunları besleme hakkına sahip oluyorsunuz. Yeni tokenlardan, yeni projelerden ilk haberdar olma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu tip tokenlar da var. Bu da düşünülebilir. Benim gördüğüm kadarıyla büyüklerden bir tanesi Ciberkongs'ın bananası, Anonymous'in Anonymous cheat'i. Açıkçası çok fazla incelemedim bu tokunların. Ne Getirdiklerini tam olarak biliyorum ama bu büyüyen bir alana benziyor. Yani bir NFT projesi var. Bir NFT'ler çıkarıyor. O NFT'lerde yapılacaklarla ilgili bir de token'lar çıkarıyor. O token'ları satılırsanız o projeye dolaylı olarak katılıyorsunuz. Bu da biraz enteresan bir yol. Biraz daha incelemeye değer. Belki ileride eğer sizden talep gelirse bu konuda da ayrıca bir video yapıyor olurum. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eleştirilere son derece açığım. Onlara yanıtlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama bir like, bir yorum süper olur. Kanal bizi daha fazla bilir. YouTube kanalımız büyür. Daha fazla insana ulaşmanın yolunu buluruz. Bir de biliyorsunuz bir bedava e-rehber önerimiz var size. Finansal özgürlüğe nasıl kavuşacağınız konusunda... Sevgili eşim Pınar Yaz'ın müthiş bir e rehber oldu. Onda linki yukarıda ve aşağıda tıklayın, bedavaya indirin ve finansal özgürlüğe doğru yolunuz konusunda yanınıza kuvvetli bir rehber alın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.